Merhaba arkadaşlar. Ben daha yeni bir youtuberim burada. Çocuk bir youtuber. Sizlere yeni biliyorsunuz. Roblox Piggy oyunu geldi. Winter Holiday oyununa kadar. Arkadaşlar bugün o haritada ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi o haritadan kaçarsan Frost Piggy'yi kazanabiliyorsun. Piggy'si Frost Piggy spoilerisi Primrose. Primrose Revenue de açılıyor ama ama Vintrolley'in spoilerı çok saçma. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Piggy'le şunları konuşacağız. Piggy'nin bütün haritalarını. Evet. Şimdi ilk baş House'a gidelim. House'daki bulmacalar ee, biraz orta seviye House. Station zor. Gallery zor. Forest zor. School orta seviye. Hospital zor. Metro orta seviye. Karnaval çok kolay. Karnaval veri izat. Sonra eee see very very hard mol Mo very easy arkadaşlar. Awful force very hard plant verm diyor. Evet arkadaşlar. Bugün <gülüyor> sizlerle birlikte Piggy'yi konuştuk. Eğer bu videomu beğendiyseniz yorum atmayı da unutmayın Sizleri çok seviyorum Şimdi arkadaşlar bir gün oyuncak kapışmalarında başlayacağız. size sizi çok seviyorum hoşçakalın